İçeriye döneceğiz. Ankara'da Etin Meskut Belediyesi tarafından bu sene 24.sü düzenlenen Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalin ilk gününde Türkiye Cumhuriyetlerinden dans ve müzik topluluklarıyla ünlü isimler Türk Beyleri Kent Meydanı'nda Ankaralılarla buluştu. Türküler Halk oyunları Ünlü sanatçılar. Türk dünyasını buluşturan 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali Ankara'da başladı. İtimeskut Belediyesi'nin düzenlediği festival, piyade mahallesi Salıpazarı'ndan festival alanına kadar süren yürüyüşte başladı. İnşallah birle kardeşliğe katkı sağlar. İnşallah milletimizi yarınlarını inşa edecek... Gençlerimize istediğimiz ve beklediğimiz katkıyı sağlar. Festivalin ilk gününde Türkiye Cumhuriyetlerden dans ve müzik topluluklarıyla ünlü isimler Türk Beyleri Kent Meydanı'nda Ankaralılarla buluştu. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli'nin verdiği konser, festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali 4 Eylül'de sona erecek.